Ee, öncelikle merhabalar. Ee, Sirt Kehirbar Kafesinin işletmecisi olarak sürekli farklı meyveler, şeftali olsun, muz olsun, bu tarz meyveleri sıkarak müşterinin önüne sunduk. Sirtte bilinen yaylamuzu yani rimbez. Bizim özgün dağlarımızda yetiştiği için ve Sirt'te çok beğenilip yenildiği için biz de bunu ve meyve su haline getirmek istedik. Kendimiz için önce denemiştik. Daha sonra 2-3 müşteriye sıkarak, bunun suyunu sıkarak müşteriye sunduğumuz için çok beğenildi ve çok tercih edildi. Hiçbir şekilde katkısız sadece kendi suyunda kendi kabuğuyla bu şekilde sıkmaya karar verdik ve çok da güzel oldu, beğenildi. Faydaları da şunlar. Kansere zaten birebir şeker hastalığına kolesterol aslılarına. Yani kısacası doğal bir ilaç lezzet diyelim. Evet. Evet.